Kimseyi çok fazla sevmeyeceksin. Kimseye çok fazla aşık olmayacaksın. Hiçbir kadının kapısında kulkele olmayacaksın. Hiçbir kadının dizilerine yatıp derdini anlatmayacaksın. Söyleyeceksin lan! Sevmeyeceksiniz. Tutunacak bir dalım kalmadı. it sesim diyor korkma delir. Ben sürekli seni düşünürüm. Sakın sorma beni. Ne yaşadığımı anlayamazsın. Duydukların onda biri. Çok dağıldım bu aralar. Saçların gibi topla beni gel. Sahile uzanıp yıldızları seyredelim Yüzün sana da gözlerine hiçbir zaman değmemeli Bilerek ilaçları aksatıp her akşam, her akşam içiyorum Hala çözemedim nasıl başarıyorum ölmemeyi Başkasının gözlerinde görmeyeyim gözlerini Attığın her adım ezberimde yolunu gözlemeyi öğrettin İstiyorsan umutlarımı da göndereyim Ben her şeyin farkındayım sizse kör deyin Göz daha bir siyah saçlarım saçlarımla Saçlarımla Umutlar besliyorum kahve fallarında Mutluluk gözüme oluyor yüz atlarınla. Ellerine dokunamıyorum bu saçmalıkla. Oy benim canım yaralı ceydarım Henüz yolun başında soluk giden baharım Oy benim canım yaralı ceydarım Henüz yolun başında Artık hayallerimi bekletiyorum kül tablasında Bugün gelmenin bir anlamı yok Dün kalmadın ya Kış günü odama vuran güneş kadar değerliydin Şimdi sensizken üşüyorum ben aylarında Kafamda saçma sorular Fazlasıyla değiştim bir adam tanıyorum Her saniye intihara meyilli Tebrikler bir insan dedirdim Bu aklı şu zamana kadar taşıdığım da 21'de delirdi Ben gururumu aşıp Kapına kadar varmıştım sanki bütün izbir gün olup O gün seni benden almıştı Arkamı dönüp yutkundum sen iki damla yaş olup Gözlerimden akmıştın duyduklarıma kulak asmam Hiçbir şeyi bilmedin sen gözüne baktığım her an Kalp çıkıyor tam yerinden gördüklerime gözümü yumdum Hiçbir şeyi bilmedin sen hayallerim bıçaklandı beş yerinden benim canım yaralıdır Şunda giden bahar